Mağaza ürün grubu nasıl oluşturulur? Bunun için öncelikli olarak mağaza modülüne gelinir. Burada mağaza ürün grubu ekranı yer almaktadır. Ekrana girdiğimizde burada tıpkı bir hesap planı sıralaması gibi aralara kırılım için nokta vererek bir ağaç oluşturulur. Örneğin burada teknoloji ve tekstil adına iki ana grup yer almakta ve altlarında kırılımlar yer almaktadır. Yeni bir mağaza ürün grubu için buradan F4 ekle diyerek örneğin 01-01-091 olarak bir kırılım açalım. Bu kırılımın adı fırın ve ocak grubuna yer alsın. Ve burada mağaza satış ekranında ürün grubunu belirtirken bir renk kodu belirtebiliriz. Bir rengimizi seçelim. Daha sonrasında kullanıcılar arasında kısıtlandırmayı sağlamak istersek de yetki kodu vererek kısıtlandırmayı sağlayabilmekteyiz. Bu şekilde kaydettiğimizde bir kırılımımız daha oluşturulmuştur. Sonrasında yapmamız gereken adım ise stok kartlarındaki ürün grubunu bağlantılarını sağlamak. Yeni bir sekme açarak stok kartı listesine gelip bir stok kartı içerisinde Değiştir diyerek mağaza ürün grubunu bağlayabilir veya yeni bir sekme daha açarak toplu bilgi güncelleme ekranımızı çalıştırıp burada fiş türü stok kartları olacak şekilde aşağıdaki kırılımda ise mağaza ürün grubunu seçerek aktif stok kartlarımızın içinde yer alan fırın için oluşturmuş olduğumuz mağaza ürün grubunu aşağıdan fırın yazıp ilgili mağaza ürün grubunu seçip güncelleyerek ilgili güncellemeleri sağlayabilir. Sonrasında ise bu kırılımların mağaza satış ekranında nasıl gözüktüğüne bakmak için mağazacılık modülü içerisinden mağaza satış ekranına gelir. Bu şekilde mağaza satış ekranımızı çalıştırdığımızda yeşil bir alan belirir. Bu alan aslında mağaza ürün grubunda oluşturmuş olduğumuz vitrin kırılımlarını göstermektedir. Tıkladığımızda ise Burada kırılım olarak açmış olduğumuz ürün gruplarımız gelmektedir. Teknoloji altında ve beyaz eşya grubunda açmış olduğumuz fırın bu şekilde karşımıza gelir. Mağaza ürün grubu sayesinde ürünlerimizi bir dokunmatik ekran vasıtasıyla satış ekranımıza kolaylıkla çağırabiliriz. Bu şekilde satışımızı gerçekleştiririz.